Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu Agorin cüzdanının kullanımından bahsedeceğim. Yani borsadan aldığınız Agorin'i nasıl cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Onunla ilgili bir video olacak. Şimdi Agorik hobi de var. Bir de Coinlist Pro'da var. Bu Coinlist'i ben kullanmadım. Normalde Coinlist denemede falan kullanılıyor da hobi bilindik bir borsa. Hani rezervleri falan da belli. Ee, şimdi burada Kepler diye bir tane cüzdan var. Oradan başlayalım. Kepler Capable deyince. Şimdi bunu Google Chrome eklentisi olarak kurabiliyorsunuz. Yani burada beni gösteriyor da oradan değil. Şurada eklentisi var. Eklentisini kuruyorsunuz. 700 bin kullanıcısı var. Kurduktan sonra buraya basınca normalde size şöyle bir sayfa açıyor. Ben göstereyim. Şu sayfayı açıyor Burada create new account dediğinizde bunu veriyor. Ardından 12 tohum cümleyi yazın bir yere. Fiziksel bir yere. İsmini veriyorsunuz. Next deyince bunları sıralamasına giriyorsunuz. Ve daha sonra cüzdanınız oluşuyor. Şurada oluşuyor. Şimdi cüzdan oluştuktan sonra tabi burada agorik seçili de Cosmos Hub seçili oluyor. Burada agorik test benim buna yazdığım isim. Agorik test. Buradan biz Agorik'i seçiyoruz. Bakın Agorik'le başlayan bir cüzdan adresi bana veriyor. Bir kontrol etmek istiyorum telefondan. Tamam. 14 F6. Şimdi bu cüzdan adresine borsadan BLD token göndereceğim. Bunu da dedim şeyle yapalım yani. Videoda yapalım. Şimdi hobi borsasına ben bir e, token gönderdim. Onu satacağım şimdi. Bakalım. İki detay vardı inşallah. Tamam sattık. Şimdi BLD'den alacağız. Bunda likidite vardır. Biraz daha aşağıdan emir veririz. Tamam aldık. Şimdi bizim buradaki düzdanımız bu agorikle başlıyor. Deneyelim bakalım inşallah. Sorun çıkmaz. Çek diyelim. BLD diyorum. Agorik. Tamam. Şimdi çek adresine gireceğiz. Girdik. Minimum çekme tutanı 1.3 BLD diyor. Ben 15 dolarlık falan aldım. Eee, tamam. A zincir zaten BLD seçtiğimiz zincirimiz. Orada bir karışıklık olmaz. Şimdi çek diyelim. Tamam. Agorik 14F6 ile başlıyor. J8 ile bitiyor. 10 ayla diyelim. Kodlarımızı alacağız şimdi. Bu Authenticator falan borsadan. Hemen onları alıyorum. 819. 9. 9. bakalım. 800-455 bir de Authenticator alalım. Evet bunları yaptım ama ha, mail kodunda bir eksik harf var. Bir saniye. Onayladım. Şu anda onaylanıyor. Bakalım. Bu arada Agorin Explorer var mı kontrol etmedim. Beraber bakalım. Henüz. Bizim cüzdan adresimizi yapıştıralım bakalım. Hareketi göreceğiz. Buna emin değilim bu arada. Şu an deniyorum. Şu an sıfır var içerisinde. Onay bekliyoruz. Adresi kaydedelim. Cüzdan diyelim. Ben biraz devam edeyim, hani bahsedeyim, Agorik'ten, biliyorsunuz Agorik, şey, Hardness.js diye bir şey üzerine çalışıyor. Ben bunu chatgpt'de de biraz kurcaladım, hani biliyor musun ChatGBT? Aslında güzel, Hardness.js deyince direkt şey diyor, JavaScript e, temelli ama daha böyle dayanıklı, e, işte tersine mühendisliğe karşı falan korumalı, e, encryption'a güçlü bir kod yapısı diyor. Mesaj eden, bugün you know about, favorite, hmm. burada bir bağlantımız düşmüş. O arada cüzdanı bekliyorum, vakit boşa geçmesin diye. Evet süper. Hadi bunu da yazalım. Evet, güzel. Daha hızlı, etkili, smart kontratlar yazıyor vesaire. Şimdi cüzdanımıza geldi. Aslında hani e, cüzdanımıza geldikten sonra şey görebiliyoruz. Harcanabilir tutar, işte delege edilen, ödüller için, ambon edilen vesaire. Onun dışında bunları... Nereden görüyoruz? Explore'dan görüyoruz da biz bir de cüzdanımıza bakalım. Şimdi asıl istediğim şuydu. Şimdi wallet.agoric.app wallet da diyor ki ben bu önceki ekran görüntüsü ön bellik. diyor ki buna bağlanmak için en az 10 BLD cüzdanında olması lazım. Bizde şu anda 36 BLD var. Bunu tekrar deneyeceğim şimdi. Bakalım. Create diyelim. Kepler açtı. Ne diyor? bize isim var. Tamam. Hatta hike diyelim. Approve diyelim. Şu anda akıllı cüzdan oluşturuluyor. Please approve diyor. Transaction in Kepler. Kepler'deki transakçını biz onayladık. Artık gördüğünüz gibi burada da bakiyemizi koyabiliyoruz stake'e de bakabiliriz. Şu an Smart Wallet create diyor. Güzel. Süper. Mesela dashboard'ta BLD var, DAI'ler var, stable coin'ler var. Hepsi e bakalım. Şu an dips yok. Dashboard'umuz bu şekilde. Şimdi bir de bunu stake etmeyi deneyelim. Açmışken çünkü stake çok önemsiyor. Agorik %12 stake veriyor. 0.25 ist diye bir token varmış. İst neyi bilmiyorum. Buna bakmam lazım. Ben bir deneme yapmadım çünkü. Deposit, sant burada var. Stake'e girelim. Kepler'in. Ha, bu da güzel buna da bakalım. Şimdi bu da Kepler'in dashboard'u. Burada agorik ile ilgili kısım var. Agorik validator'lar var. Aa, figment de agorik validator'muş. Figment. Aslında bir eğitim platformu Kanada merkezde. Stake'ini biliyorum. Çok kaç duymadım. Buradan bir validator seçeceğiz muhtemelen. Ben figment bildiğim için ona şey yapıyorum. Delegate diyecek. continue dedi. 10 on, on taneyi ona delege ediyoruz. 21 gün. Onlar kilitli diyor. Tamam kilitlesin. Hemen bakalım transaction'ımızı explorer'da en sevdiğim şey şu explorer'ı incelemek. Hem big Deeper live diye bir site var live diye. Hemen gelmez. Zaten bir transaction düşmesi sürer. Enflasyon %5. APR 112. Transaction successful diyor. Şimdi bunu yenileyince gelebilir. Gelmeye de ama gelebilir. Ha, Geldi. İşte hash'imiz var. Block e, yüksekliği dediği şey. Zaman. Ücret. Guess. Kullanılan memo. Memo yazılabilir, biz yazmadık. Figmente. O bizim figment mi ya koyduk ama <gülüyor> bir bakmam lazım figment diyeyim. De. Evet o olayınların içindese şey. bu figmenti biliyorum. Neredeyiz? Pardon bir karıştırdım. Figmentte operatör adres bu, Delegate adres bu, aktif komisyon white power işte 100 blok delegasyonlar. Burada bir reklam var. Cosmos Zoom, Pestek diye bir şey reklam vermiş. Ha, bununla ilgili bir de Inter protokol diye bir şey var. Ah bu zaman nereden çıktı? Hmm. Connect Kepler diyelim. Bir de bunu deneyelim. Data alanında. Ha Burada da swap yapıyor. Ben herhalde bunu bağladığım için 0.25 verdi. Denediğim için Intel'i. Evet. Hmm. Select -S'de şu anda bunlar var. Swap, IST'ye swap yapabiliyoruz. Inter protokolde aslında Agorik'teki şey, biraz daha artık buranın stable coin'ler için bir swap alanı oluşturmuşlar. Bu da çok yeni bir şey. Likit'i de işte burada biliyorsunuz. Dexter konusunda çok iyi değil. Yalan olmasın. Öğreniyorum ben de. Ama e, işin hani cüzdana atması, stake yapması falan bu şekilde cap'ler üzerinde yapabiliyorsunuz. Aslında burada değil de burada interde şey de var. Devnet, testnet, orinet, emirinet, lokalde çalıştırma falan. Bunlara bakmak lazım. Ben bir denedim testneti. Kepler yine olmayı istiyor. Hiç gelmiyor. Ama burada işte stekte şu an 10 BLD'miz var. 16 tanesi de şeyde, e, stake durumunda değil. Direkt kullanılabilir durumda. Bu şekilde agorik cüzdanını kullanmayı da sorunsuz gördüğünüzü düşünüyorum. Sadece bu borsadan atma kısmını göremediniz. Orada da çok bir şey yok yani. Huobi'den alıyorsunuz BLD token. Ee, check diyorsunuz. Yani İngilizce ise withdraw. Ondan sonra adresi giriyorsunuz. Adres şu agorikle başlayan adres. Ondan sonra da çekiyorsunuz. Bu şekilde agorik'in cüzdanını da kullanabiliyorsunuz.